Merhabalar. 1 Nisan 2022 tarihinde Koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu videoda bu yeni ayın etkilerini değerlendireceğiz sizlerle birlikte ve burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Şimdi bakalım 1 Nisan'da Koç burcunda meydana gelecek olan bu yeni ay bizlere neleri getirecek? Özellikle Mart ayı e, başak balık aksının hareketlenmesi ile birlikte e, kurban e, veya kurban olmak veya kendini feda etmek temalarının ön plana çıktı. Ve e, aktif olan Mars-Uranüs kareleri ile beraber de gergin hissettiğimiz bir dönemi işaret etti. E, gerilimin hat tırmandığı bir süreçti. Şimdi ise artık yavaş yavaş baharın hissedilmeye başlandığı Koç burcu enerjilerinin artık 1 Nisan tarihi itibariyle kendini aktive etmeye başlayacağı bir sürece giriş yapıyoruz. Evet, e, Koç burcunun 11 derecesinde meydana gelecek olan bu yeni ayın haritanın 11. evinde bulunduğunu görüyoruz. Merkürle, Kiron'la, Eros'la, Palas'la kavuşumda olan bir e, yeni aydan bahsediyoruz. Aynı zamanda yeni ay anında 9 derece İkizler burcu yükseliyor Ankara saatiyle baktığımız zaman ve İkizler burcunun yöneticisi de yeni ay'la kavuşmuş vaziyette. Merkür'ün yeni ay'la kavuşumu özellikle Burada yeni fikirler, yeni kararlar, yeni haberler gündemlerin tetiklenebileceğini ifade ediyor. Koç burcu zaten öncü bir burçtur biliyorsunuz. Yeni başlangıçları sembolize eder. E, Merkür'ün etkilerle beraber bunun biraz daha hızlandığı, hızlı kararların alındığı, özellikle... E, Kendimizi şifalandırmak adına eski yaralarımızı tamir etmek ve onarmak adına artık yeni ve profesyonel bakış açılarını sağlayacak bir yeni aydan bahsediyoruz arkadaşlar. 11. ev hayaller, umutlar, motivasyonlar, kariyer geleleri, dostluklar, arkadaşlıklar ve kitleler evidir. Dolayısıyla burada özellikle büyük kitlelerle alakalı yeni gündemler ve girişimlerin, bu yeni ay ile beraber söz konusu olacağını ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra hayallerimizin peşinden koşmak, umutlarımız, ideallerimiz adına adımlar atmak için de bu yeni ay anı önemli ve kıymetli olacaktır. Dostluklar, arkadaşlıklar, yeni gruplar, yeni çevreler, kariyer gelirleri ve ünvanla alakalı değişimler de yine yeni ay anında gündemimizi meşgul edecek konular Burada Eros-Pallas kavuşumu özellikle tutkuyla istediğimiz, tutkuyla hayal ettiğimiz uzun zamandır belki de imajine ettiğimiz konuların, hayallerin, dostlukların, arkadaşlıkların veya hayal ettiğimiz gelirlerin gerçekleşmesi adına bir savaşçı edasıyla ancak duygularımızı da çok fazla öne sürmeden profesyonel bir şekilde hareket etmemizin bu yeni ayağının da bize fayda sağlayacağını gösteriyor. Merkür'ün etkisiyle beraber dürtüsel hareket etme eğiliminde olabiliriz. Ancak aynı zamanda birçok insanın hayallerine kavuşmak adına profesyonel bir strateji belir belirleyebilmesi. ki Burada özellikle stratejinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve bu bağlamda ilk tohumu atması, ilk adımı atması bu yeni ay anıyla birlikte mümkün olacaktır arkadaşlar. İkizler burcunun yükselmesi, özellikle haberleşme, iletişim... Yakın çevre ilişkileri, seyahatler, e, araçlar, trafik ve e, bununla beraber eğitim ve bilgi akışıyla alakalı gündemleri de tetikleyecektir. Keza Merkür'ün bir yeni aydan bahsediyoruz. E, dolayısıyla hızlı kararlar alabiliriz, e, haberler alabiliriz, teklifler alabiliriz. Yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, yeni çevreler, e, yeni ağlar, yeni network ağları da bu yeni ile beraber kendisini göstermeye başlayabilir. Yeni ay anında yükselen noktasıyla şans ve e, şans noktası ve Seres'in kavuşumu özellikle şansımızı elde edebileceğimiz alanlardan beslenebileceğimizi gösteriyor. Burada e, şans noktası ve Seres'in Jüpiter-Neptün kavuşumuyla artık yavaş yavaş kesinleşmeye başlayacak olan Jüpiter-Neptün kavuşumuyla da bir kare görünümü var. Yani kendi şansımıza güvenmek, kendimize güvenmek, e, yeterli olup olmadığımızı değerlendirmek adına görebiliyoruz. Gündemler söz konusu. Burada bilhassa e, kova burcunda kümelenen Mars, Satürn ve e, Venüs'ün e, MC noktasına yaklaşması bir takım tutkularımızın, arzularımızın, hayallerimizin olduğunu ilerlemek istediğimizi, yol almak istediğimizi ancak bunu yaparken... Kurallara uygun bir şekilde hareket etmek veya mevcuttaki sorumluluklarımızla birlikte kendi değerimizi ve bunu gerçekten başarıp başaramayacağımızı, bunun için gerçekten motivasyonumuz ve enerjimizin olup olmadığını sorgulatacak bize. Yani evet karşımızda bir fırsat var, bir taraftan engellerimiz var. Ancak bu fırsatları değerlendirmek adına bazı şansların da karşımıza çıktığı, bizim bu konuyla alakalı tam da emin olamadığımız bir e, durumu işaret ediyor açıkçası. Vesta'nın da MC noktasıyla kavuşumu ve şans serresi noktasıyla özellikle 120'lik açısı. E, artık bir şeyleri değiştirmenin gerekli olduğunu fark ettiğimiz, e, içimizde durduramadığımız bir ateş, e, bir heyecan olduğunu, bunun için harekete geçmek için aslında e, yeterli kaynaklara sahip olunup olunmadığının stratejisinin yapılması gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Yani daha fazla kaynağa sahip olmak, daha fazla imkana, daha fazla bilgiye sahip olmak mı gerekiyor? Yoksa şu an harekete geçmek mi gerekiyor? Aslında e, temel sorun bu gibi gözüküyor. Toplumsal aranada özellikle hükümetler, devletler, halk, e, daha çok gelecek hedeflerimiz, e, daha çok önümüze bakarken görmüş olduğumuz rota ve yol üzerine odaklanacağımız bir yeni ay olacaktır. Burada e, tüm bunların yanı sıra yeni ay anında, Kuzey aydınlığı ve Uranüs'ün de haritanın 12. evde bulunduğunu görüyoruz. Özellikle Uranüs, Mars, Satürn ve Venüs kareleri devam ediyor olacak. Burada öngöremediğimiz bazı kontrol dışı durumlar da meydana gelebilir. Bazı kayıplar verilebilir. Bilincimizde bir takım değişimler olabilir. Hayata karşı bakış açımızın ciddi anlamda sarsılacağı, ancak kendimize de bir yol çizmemizin gerekli olacağı, hayatın bir şekilde devam ettiğini gösteren etmenlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada özellikle yeni rutin değişiklikler, yeni bir yol, yeni bir düzen, yeni bir istikrar arayışı içerisinde olacağımız bir yeni aydan bahsediyoruz. Kuzey düğümünün 12. evinde olması haritanın sahip olduklarımıza şükrederek aynı zamanda sezgilerimizin bizi, doğru yönlendireceği bir süreci de işaret ediyor. Yani rüyalarımız ve sezgilerimiz yoluyla aslında alınması gereken mesajları alabiliriz gibi de bir durum söz konusu. Biliyorsunuz yavaş yavaş Jüpiter-Neptune kavuşumuna doğru ilerliyoruz. Bunun için zaten ayrıca video çekmeyi planlıyorum. Bu etkiyi de artık ilahi olarak destek gördüğümüz etkiyi de yavaş yavaş üzerimizde hissetmeye başlarken aslında bir dönüşüm sürecine doğru giriyoruz. Burada fazla idealist olmak, fazla hayalperest olmak ve fazla karamsar olmak arasında dengeyi mankul ölçüde sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet yeni aya dair söylemek istediklerim bunlar. Şimdi hızlıca 12 burcu neler bekliyor? Bunlara bir göz atalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi koç burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar burcunuzda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber e, özellikle imaj değişimlerine gidebileceğiniz, e, kendinizi tazelenmiş ve e, yeniden doğmuş hissedeceğiniz artık e, sanki yeni bir rota çizermiş gibi e, yeni bir yola girmeye başladınız ve bu konuda plan program e, ve organizasyon gerçekleştirdiniz yeni haberler, teklifler, kararlar Cümlelerin aktif olduğu bir yeni ay süreci olacak. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay. Haritanızın 12. evinde etkili olacak. Sezgiler, rüyalar, özellikle kontrol dışı olaylar ön planda gibi gözüküyor. Bu dönemde tutkularınız, arzularınız, bir konuda hevesiniz gerçekten çok artabilir. Artık ilerlemek isteyeceksiniz. Artık üzerinizdeki ölü toprağını atmak isteyeceksiniz. Ancak henüz zamanı değil, biraz daha oturup düşünmek, bir plan, bir strateji ayarlamak gerekecek gibi gözüküyor. Özellikle sezgilerinizin doğru şekilde çalıştırılabilirse, size yol gösterici olacağı, rüyalarınızın çok aktif olacağı bir süreç olabilir. Geçmişe dair bazı farkındalıklarda yaşayabilirsiniz. Umarım keyifli bir dram olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Bu da özellikle yeni bir yol çizmek anlamına geliyor. Hayalleriniz, hedefleriniz, idealleriniz noktasında artık e, harekete geçmeye hazırsınız. Uzun zamandır bunları hayal ediyordunuz, uzun zamandır e, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordunuz. Buna ilişkin belki de ilk adımı atacağınız bir süreç olacaktır. Dostluklar ve arkadaşlıklara dair önemli gelişmelerin yaşanabileceği Kariyer gelirleri ve ünvanla alakalı değişimlerin söz konusu olabileceği bir yeni ay süreci olacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 10. evinde haritanızın tepe noktasında etkili olacak özellikle kariyer hayatınız geleceğinizle alakalı ilişkiler otorite konumuyla alakalı gündemler söz konusu olacak gibi yeni bir işe başlayabilirsiniz mevcut ünvanınızla alakalı değişimler yaşayabilirsiniz. Bu noktada iş hayatınızda profesyonel olmanızın gerekli olduğu, bir strateji belirlemenizin gerekli olduğu bir süreçten söz ediyoruz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. 9. ev konuları özellikle yeni idealler, yeni hedefler, eğitimler, yurt dışı ile alakalı konular, belki hukuksal gündemler zihninizi meşgul edebilir. Birçoğunuzun yeni bir yaşam yoluna doğru ilerlemeye başladığı, yeni fikirleri araştırmaya başladığı, yeni bakış açılarına sahip olduğu bir gündemden bahsedebiliriz. Burada özellikle yurt dışı veya hukuksal konular gündeminizse ise biraz daha... ...stratejik yaklaşmanız gerekebilir. Bu konuyla alakalı bir takım haberler... ...duyumlar alabilirsiniz gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları... ...ve yükselen Burçları Başak olanlar. Koç Burcu'nda meydana gelecek olan... ...Yeni Ay haritanızın 8. evinde... ...etkili olacak. Burada özellikle... ...ortaklaşa parasal gündemler... ...zihninizi meşgul edebilir. Bunun yanı sıra derin konulara... ...daha çok odaklanacağınız... Ee, ...özellikle... E bütçe dengesi, ödemeler, tazminat, hak edişler gibi konularda artık yeni başlangıçlar yapmaya başlayacağınız, varsa eşinizin veya ortağınızın gelirleriyle alakalı, ortaklaşa gelirlerle alakalı, hızlı gündemlerin olacağı, yeni e, mali dengelerin belirleneceği bir e, süreçten bahsediyoruz. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 7. evinde etkili olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar, yeni e, bağlantılar söz konusu olacak birçok terazi burcu için. Yeni ortaklıklar, yeni evlilikler veya mevcut ilişkilerdeki güncellemeler söz konusu olabilir. Burada özellikle profesyonel bir ortaklık kurmayı planlıyorsanız, şartları detaylıca oturup konuşmalı, uygun sözleşmeler yapmalısınız. Burada stratejik bir ilişkinin ilerleyeceği olaylara, duygusal yaklaşımların çok da fayda etmeyeceği yerleşimler söz konusu. Umarım keyifli bir yeni ay süreci olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada özellikle Yeni bir düzen, yeni bir istikrar, yeni bir nizam arayışı içerisinde olacaksınız. İş arkadaşlarınızla alakalı önemli gündemler olabilir. Birçoğunuz iş değiştirebilir, sektör değiştirebilirsiniz. Görev tanımınızla alakalı bir takım değişimler de söz konusu olabilir. Sağlık konularında da artık duruma biraz daha ciddiyetle yaklaşmanızı gerektirecek süreçler karşınıza çıkabilir. Belki birçoğunuz spora başlayabilir, yeni diyet programlarına başlayabilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle Yay burçları için yeni aşklar, yeni heyecanlar, yeni projeler söz konusu olabilir. Birçok Yay burcunun çocuk sahibi olma gibi gündemlerle de meşgul olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda yatırımlarınız Borsa bitcoin gibi yatırımlarla alakalı da biraz daha profesyonel yaklaşmanız gereken bir süreç olacaktır. Sizi heyecanlandıracak haberler alabilirsiniz. Heyecanlandıracak gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle kökleriniz, kök inançlarınız, aileniz, konfor alanınız, yaşadığınız yerle alakalı bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Birçok oğlak burcu için taşınma, yer değişikliği, ailevi gündemlerle ilgilenmek söz konusu olabileceği gibi. Aynı zamanda e, olaylara karşı, ailenize karşı, mevcut durumunuza karşı biraz daha profesyonel bir bakış açısı geliştirmenizin gerekli olduğunu hissedebilir. Bu konuyla alakalı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar.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 Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Zaten Merkür'ün bir yeni aydan bahsediyoruz. Dolayısıyla haberlerin, konuşmaların, iletişim trafiğinin aktif olduğu bir süreçten bahsedebiliriz. Yakın çevrenizle alakalı önemli gelişmeler yaşanabileceği gibi birçok kova burcu için bazı anlaşmalar, sözleşmeler, teklifler de gündeme gelebilir. Bu etkilere baktığımız zaman önemli kararların alefesinde olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Belki birçoğumuz için araç alımı satımı gibi gündemlerde söz konusu olabilir sevgili kova burçları. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Değerlerinizi sorguluyorsunuz, maddi manevi kaynaklarınızı sorguluyorsunuz burada. Özellikle e, kaynak arayışı ile alakalı gündemleriniz varsa, yeni gelir kapıları elde edebilirsiniz, yeni harcamalar yapabilirsiniz. Kendi değerinizi keşfetmeye başlayacağınız bir süreçten söz konusu olabilir e, sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni aya dair anlatmak istediklerim bunlardı. Her birinize güzel, keyifli bir yeni ay süreci diliyorum. Yeni başlangıçların, taze başlangıçların olduğu, artık üzerimizdeki ölü toprağına attığımız bir süreç diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Sevgiler.